Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet, valla bomba gibi bir gündeyiz ee, Allah'ın izniyle. Yani bu yayını e, izledikten sonra da çok keyif olacaksınız ve e, moralleriniz hep böyle yerine gelecek e, Allah'ın izniyle e, arkadaşlar. Evet, e, EYT açıklandı e, arkadaşlar. EYT biraz önce Cumhurbaşkanımız EYT'yi açıkladı. Bir saniye hemen bir şöyle bir bilgisayarımı açayım. Bir saniye. Vallahi çok heyecanlıyım ben de. Bir saniye. Bak <gülüyor> ne yapıyorum biliyor musunuz? Şifreyi yazacağımı bilgisayara... EYT 2023 yazıyorum. <gülüyor> i̇şte yaşlılık böyle zor. Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar. Tekrardan Allah'ın izniyle nasılsınız? Bayağıdır yayın yapmıyoruz sizinle. İnşallah yani bugün moralleriniz böyle yerine gelecek çok keyifli bir yayın yapacağız sizlerle. Evet EYT milyonların beklediği bir açıklamaydı. Bakın Burası çok önemli arkadaşlar. 2.250.000 milyon bin kişiye emekli hakkı tanında inanılmaz bir rakam bu. 2.250.000 milyon bin kişinin yani kamudann özel sektörden arkadaşlar yani ayrılması demek kamuda özel sektörde yaklaşık 2.250.000 milyon bin bir boşluk anlamına geliyor ve daha AKPSS atamaları da açıklanmadı e, arkadaşlar yani e, hani gecikiyorsa güzel güzelleşiyordur hep bu gözle baktık biz İnşallah ben Allah'ın izniyle e, şu anki bu EYT düzenlemesinin de AKPSS e, atamalarına da yansıyacağını umuyorum e, arkadaşlar yani seçime kadar e, özel sektörde e, akabinde yani e, EKPSS'de e, açıktan kamu alımlarında yani her yerde önünüz e, al, e, açılacak yani Allah'ın izniyle e, arkadaşlar. Yani e, onun haricinde EYT ile ilgili duruşu bilgisayarı bir türlü açamadım. E, hemen e, onu açayım. Sizlerin sorularına da bakacağım arkadaşlar. Hiç, hiç telaş etmeyin. Buradayız Allah'ın izniyle. Şu üzerinizdeki artık şeyle ölü toprağında atın. Yani aha, açıklanmadı daha, şöyle olmadı daha, böyle olmadı daha. Yani siz üzüldünüz biz de üzüldük. Yani neticede inşallah yani Allah'ın izniyle Ocak ayında yani güzel sayılarla yani karşınıza çıkar sayıları sizlere söyleriz diye umuyoruz arkadaşlar. Evet, EYT e, çok önemli e, demiştim. EYT bakın sizin için e, inanılmaz derecede bir hayati önem taşıyor. Zaten neden gecikti? E, Türkiye'nin önünde e, arkadaşlar yani e, şöyle söyleyeyim çok büyük bir e, yani meseleler var. İşte EYT var. Sadece EYT de değil. Mesela kitlerdeki e, taşeronlar da e, kadroya geçtiği zaman bir 90 bin de oradan e, önünüz açılacak. Arkadaşlar bakın bunlar önemli. E, yani e, bunları hafife almayın bu söylediklerimi, tamam mı? Yani e, ve e, devam edelim hemen e, haberlerimize. E, şu anda KP normal e, KPSS tercihleri de başladı e, arkadaşlar. KPSS tercihlerine engelli bireyler de yani sizler de girebiliyorsunuz. Güzel tercihler yapın. Ayrıca e, iş kura her gün girin. Kamu ilanlarına, oradan e, engelli olmayan bireylerin alımlarına e, başvuru yapın. Allah'ın izniyle atandığınızda bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani e, onu da sizinle e, paylaşmış e, olalım. Evet e, arkadaşlar EYT'yi söyledim size. KPSS'yi söyledim. E, EKPSS inşallah Allah'ın izniyle... Ocak ayında e, bekliyoruz artık. Bekliyoruz yani ne yapalım? Şimdi yazacaksınız yorumlarda hocam Aralık ayı dediniz ama görüyorsunuz yani e, EYT'dir, e, kitlerdir, e, emekliliktir vesaire falan. Yani e, Türkiye'nin gündemleri çok büyük. Yani ne yapalım? Yani devletimiz ancak yetiştiriyor bir e, şey bulamıyoruz. Ama arkadaşlar bakın biz şu gözle bakalım. Yani ee, az açıklanacağına tamam mı? Yani e, az geç olsun çok açıklansın. İnşallah umduğumuz e, olsun e, arkadaşlar. Yani bu göze e, bakalım. Evet, e, EKPSS'yi de söyledik. E, bir de engelli araç alımları ile ilgili yeni bir e, karar e, çıkıyor arkadaşlar. E, onu da sizinle e, paylaşmış olayım. %90 ve e, üzeri biliyorsunuz normalde engelli aracı kimler alabiliyordu? %90 ve üzeri e, raporunda tam bağımlı olanlar alabiliyordu. E, ayrıca %90 6 %90 ve altı e, raporu olanlar e, alabiliyordu. Yani ortopedik engelliler, engelli ehliyeti olmak şartıyla e, arkadaşlar Arkadaşlar bakın engelli araçları anlatıyorum size. Şu an EKPSS ile ilgili yapılan açıklamalar arkadaşlarımızın görüşleridir. Yani şu anda resmi bir açıklama yok. Yani e, kimse şu anda bunu bilemez e, arkadaşlar. Yani o arkadaşlarımıza da ben saygı duyuyorum. Yani herkesin e, kendi fikridir bu bağlamda ama net bir şey yok e, bu konuda. Yani e, inşallah Allah'ın izniyle artık EYT'den sonra da e, tez zamanda bir e, yakın zamanda yani çalışmalar hızlanır, e, açıklamalar olur. Yani resmi açıklama olmayan, bakın ben bile yapsam e, yani buna kısme inanın arkadaşlar. Yani önemli olan resmi açıklama bizim için. Yani doğru e, açıklama ama güzel olacak Allah'ın izniyle. Bugünkü EYT bize çok büyük umut verdi. Bakın ben onu söyleyeyim size. E, engelli öğretmenlerimize, EKPSS memur adaylarına yani e, herkese özel sektörde bile önünüz açıldı arkadaşlar. E, onu e, söylemiş olalım. Hep evet, engelli araçlarla ilgili şöyle bir değişiklik var. Onu da e, sizlere paylaşmış olalım. Ee, şimdi engelli araçlarda yüzde 90 ve üzeri e, raporu olan yani engelli araç alanlar e, arkadaşlar birinci derecede yakını yani e, sadece e, bir tane şoför kullanabilecek engelli araca yani e, böyle bir e, hak, şu anda bir e, değişiklik oluyor engelli araçlarda e, ayrıca ortopedik engellilerde de. %90 ve altı raporu olan arkadaşlarımızda da sadece kendisi engelli aracı kullanabilecek. Yani yeni bir düzenleme var arkadaşlar. Bu yeni düzenlemeyle birlikte %90 ve üzeri raporu olanlar engelli araç aldığında ailesinden bir kişi kullanacak. Bunu da noter onaylı olarak o kişi kullanabilir diye onaylanacak. Yani Bayiye gittiğiniz zaman bayi diyecek ki size bu arabayı kim kullanacak diyecek %90 ve üzeri raporu olanlar için. Ortopedik engelliler için ise bakın ortopedik engellilerin sadece kendileri kullanabilecek. Lakin ortopedik engellilerin engelli ehliyetinin olması gerekiyor ee, arkadaşlar. Bunu e, unutmayın. Ee, bunu da söylemiş olalım. Yine Devlet hastanelerinde e, engellilere özel diş tedavi merkezleri açılıyor. Bu da e, çok olumlu bir gelişme arkadaşlar. E, Sağlık Bakanlığı'nca zihinsel ve bedensel engelli bulunan ya da özel gereksinime ihtiyacı olan kişiler devlet hastanelerinde açılacak engelli diş tedavi merkezlerinde tedavilerini yaptırabilecek. Arkadaşlar devletimizin e, gerçekten güzel bir hizmete Allah bin kere razı olsun. Yani devletinizden. Bu ilk kitapta 20 ilde e, uygulanacak e, arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmış olalım. Evet benim e, sizlere söyleyeceklerim e, kısa ve öz olarak e, bunlardı. E, arkadaşlar e, yani sorularınız varsa e, sorularınızı hemen kısa bir şekilde bakayım. Evet. E, evet evet. Bakın EYT'den sonra EKPSS'ye 12.000 yani e, atama şeyini de gündeme iyice taşıyabiliriz arkadaşlar. Artık şu anda e, kamuda bir boşluk e, oluştu. Bir de seçim öncesi e, Allah'ın izniyle e, arkadaşlar e, bunu e, bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar sağlıkçılar, e, ziraat ziraatçılar, avukatlar bakın ee, yani tamamıyla e, Allah'ın izniyle yani e, hepinizin e, sorunlarını, taleplerini dile getirmeye çalışıyoruz e, arkadaşlar. Hayır, hayır öyle e, bakan hanım az açıklama yaptı vesaire falan böyle bir şey yok. Ya böyle olumsuz şeyler düşünmeyin. Tamam mı? Yani e, inşallah artık 50 kullanda yani EYT'de gitti. Bundan sonra ki gündem sizsiniz arkadaşlar. Bekleyelim. Yani her şeyde bir hayır vardır. Gecikiyorsa güzelleşiyordur. Yani böyle bakalım Allah'ın izniyle. İnşallah inşallah programcılar da atansın. Ya hepiniz atanın hepiniz. Hepiniz atanın. Yani bizim hayalimiz bu Allah'ın izniyle. Tamam ben çok uzatmayayım sözlerimi arkadaşlar. <gülüyor> Olur mu Melike Hanım? Sabır taşı olduk. Dünyanın, bakın hayatın, e, başarının sırrı sabırdır zaten. Allah çaresizlik vermez. Tamam mı? Yani çaresizlik kadar kötü bir şey yok. Birbirimize dua edelim inşallah. Allah'a emanetsiniz. Cihan Temel, seni seviyorum. Kendine iyi bak. E, kanalımızın, e, yani... Hiç kesintisiz bizi izleyen en güzel izleyicisi. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.